Merhabalar 22-28 Ağustos haftasının astrolojik gündemini, bu hafta meydana gelecek olan gezegensel etkileşimleri ve bu haftan yükselen burçların nasıl etkiler aldığını aktarmaya çalışacağım bu videoda sizlere. Videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi sunarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz deneyimleri yorumlarda paylaşabilir. Videonun güzel olacağına inanıyorsanız şimdiden beğeni tıklayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olan, destekleyen, yorum yapan herkese. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ve yeni bir Telegram grubu kurduk. Aşağıda linkini de paylaşıyor olacağım. Oradan da katılımlarınızı sağlarsanız daha çok etkileşimde olabileceğimiz, daha interaktif bir yapılanma sağlamaya da çalışıyor olacağım. Evet gidelim bu haftanın gündemine 22 Ağustos tarihinde Merkür ve Plüto arasındaki üçgen açıyla hafta başlangıcını yapıyoruz. Merkür 26 derece başak burcundayken Plüto da 26 derece oğlak burcundan birbirlerine çok tatlı görünümler yapacak. Özellikle toprak gruplarının ve su gruplarının daha faydalı şekilde değerlendirebileceği önemli kararlar, imzalar, anlaşmalar, görüşmeler ciddi adımlar atabilmek için değerlendirilebilecek güzel bir zaman dilimi olacaktır. İş hayatımızla alakalı, kariyerimiz ve geleceğimizle alakalı ne istediğimizi daha net bir şekilde artık tahayyül edebiliriz. Ee, kararlarımızı net bir şekilde verebiliriz. Biraz daha artık e, belli bir rotaya fokuslanıp oraya doğru gitmek isteyeceğimiz için Merkür-Pürüt arasındaki bu etkileşimde bizleri destekliyor olacak. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde Güneş Aslan Burcu'ndaki döngüsünü tamamlayıp Başak Burcu geçişine başlayacak. Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle beraber artık sonbahara hoş geldin diyebiliriz. Başak dönemi hasat dönemidir arkadaşlar. Belki artık bir takım şeylerin semerelerini toplamaya başlayacağımız ve yeni bir düzen inşa etmeye başlayacağımız toprağı yeniden hazırlamaya başlayacağımız bir süreçtir. Dolayısıyla burada yeni bir düzen inşa etmek Yeni bir hayat rutini oluşturmak, iş hayatımız, rutinlerimiz, günlük tempomuzla alakalı kararlar vermek adına da e, önemli bir süreç başlıyor bizler için. Olaylara biraz daha ciddi bakabiliriz, biraz daha gerçekçi bakabiliriz, duygulara çok fazla yer vermeyebiliriz. O aslanın e, gururlu ve iddialı duruşunun yanı sıra daha mütevazi ve daha e, ağır ve emin adımlarla ilerleyiş yaşayabileceğimiz alanlarda aktif olmaya başlayacaktır. 24 Ağustos tarihinde Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Özellikle bugün biraz daha e, iddialı olabileceğimiz, belki saçımızla, saç bakımımızla, saç kesimimizle alakalı değerlendirebileceğimiz bir gün olabilir. Biraz daha eğlenceli, keyifli zaman geçirmek ihtiyacı içerisinde olabiliriz. E, hayatın tadını çıkarmak isteyebiliriz. Hafta ortası itibariyle e, aşk hayatımızla alakalı da pozitif gelişmeler yaşanabilir. 24 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Uranüs retrosu başlıyor. Artık retrolara bir de Uranüs'ü dahil ediyoruz ki zaten Eylül ayı yorumlarında bahsettim. Dinlemeyenler mutlaka oynatma listelerinden kendi kendi burçlarını dinlesinler arkadaşlar. Uranüs retrosu, Merkür retrosu zaten devam eden Satürn, Neptün, Plüto retrosu ile beraber gökyüzünde bir retro şenliği var sanki. Uranüs retrosu ile beraber de aslında süreçte yaşamış olduğumuz... Ee, Ağustos ayında sert bir şekilde deneyimlemiş olduğumuz etkileşimler tekrardan bizlere hatırlatılıyor. Bizi zorlayan konu neydi? Hangi konuda zincirlerimizi kıramadık? Hangi konuda özgür değiliz? Hangi konuda zihin hapishanesi içerisindeyiz? Ekonomiyle alakalı da bir takım düzenlemelerin yapılacağı ve girişatın artık netleşeceği bir sürece giriş yapıyor olacağız. Tabii ki bu hafta itibariyle ancak hemen bu hafta bu etkileri hissetmeyeceğiz. Eğer fırsat olursa bu retro ilişkinde bir paylaşım yaparım diye düşünüyorum. 26 Ağustos tarihinde Merkür terazi burcuna geçiyor. Merkür'ün Başak Burcu'ndan çıkıp terazi burcuna geçmesiyle beraber biraz daha ikili ilişkiler, ortaklıklar, uyum, diplomasi önemli olmaya başlayacak bu noktada hayatımızı biriyle paylaşmak isteyebiliriz tek başımıza ilerlemektense biriyle beraber yol almak ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz gerek özel hayatımızda gerek iş yaşantımızda bir şekilde hayatımızda bir takım insanların gündemleriyle uğraşmak mevcut evliliğimizi ilişkimizi ortaklığımızı hedeflerimizi belki açılan davalarımızı bize düşmanlık edenler varsa bunlarla alakalı meselelerimizi çözmeye başlayacağımız bir süreç aktif olmaya başlayacaktır daha çok uyum isteyeceğiz. Daha diplomatik olacağız. Ee, ben yerine biz dilini daha rahat bir şekilde kullanmaya başlayacağımız bir süreç olacaktır. Merkür'ün terazi burcu geçişi esnasında. 27 Ağustos'a geldiğimizde ay artık Başak Burcu'na doğru ilerliyor. Biraz daha e, disiplin Odaklı olmaya başlıyoruz. Artık bir şeyleri yoluna koymak durumunda hissediyoruz kendimizi. Ve bunlarla ilgili biraz zaman zaman eleştirel, zaman zaman kendimizi bir takım güzelliklerden mahrum bırakan bir yaklaşım içerisinde olabiliriz. Biraz takıntı, obsesyon ve mükemmeliyetçilik de yine Aybaşak'tayken mümkün olabiliyor. Ama bir düzen inşa etmek, bir program yapmak... Bir şeyi detaylı bir şekilde irdelemen kadına da ayın Başak burcunda olduğu günler değerlendirilebilir. 27 Ağustos önemli çünkü hem bir yeni ayımız var hem de Venüs-Uranüs karesi var. Venüs-Uranüs karesi 18 derece aslan ve 18 derece boğa burcunda meydana gelecek ve retro'nun hemen başlamasıyla beraber aslında bu etkileşimleri yaşadığımız için oldukça karmik bir enerjinin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Şimdi Venüs-Uranüs karesine baktığımız zaman özellikle yine sabit burçlarda Ağustos ayında yaşamış olduğumuz açıların tetiklendiğini görüyoruz arkadaşlar. Ağustos başından hatta Temmuz sonundan beridir yaşanılan gündemler Venüs-Uranüs karesi ile beraber tekrar bir tetikleme yaşıyor. Burada ikili ilişkilerde ani gelişebilecek durumlar, ilişkiden özgürleşmek, özgür bir ilişki ihtiyacı has safhaya çıkabilir. İlişkilerde ani gelişebilen durumlar kadınlarla alakalı, sevme sevilme ile alakalı... E, güzelliklerle alakalı, sanatla alakalı yine ekstrem beklenmedik şok edici haberler gündeme gelebilir. Aynı zamanda kazançlarımız, kaynaklarımız, parasal durumumuzla alakalı da hiç beklemediğimiz e, aniden karşımıza çıkan durumlar ve süreçlerle muhatap olabiliriz. Bunlarla ilgilenmek, bunlarla uğraşmak durumunda kalabiliriz gibi gözüküyor. Biraz kaynaklarımıza e, yönelmeliyiz. Kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanmalıyız. İkili ilişkilerde de Sürprizlere açık olmalıyız. Retro'nun başlamasıyla beraber eğer karşımıza hiç beklemediğimiz bir sürpriz çıkıyorsa demek ki özgürleşemediğimiz bir alan var. Buna odaklanmaya çalışalım. Buradaki e, arka plandaki hikayeyi görmeye çalışalım. Böyle olursa süreci yönetmek daha kolay olacaktır. Bu neden benim başıma geliyor demektense. Evet 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek. Yeni ayın detaylarını çok fazla bu videoda aktarmayacağım. Dediğim gibi ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum açılarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bu videoda. Ee, Başak yeni ile beraber şunu söyleyebilirim ki artık yeni bir düzen inşa etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sağlığımızı gözden geçiriyoruz. Yeni döneme hazır mıyız? <gülüyor> yeni yola hazır mıyız? Yazı artık geride bıraktık. Sonbaharla beraber ekliklerimizi biçme zamanı. Aynı zamanda yeni tohumlar ekme zamanı. Bunlarla ilintili olarak artık yolumuza nasıl devam edeceğiz? Nasıl bir rutin içerisine gireceğiz? Düzenimizi nasıl inşa etmeye başlayacağız? Bunlara fokuslandığımız, bunların kararlarını aldığımız ve ilk adımlarını attığımız bir hafta olacak bu hafta. 28 Ağustos'a geldiğimizde ise Venüs Satürn karşıtlığıyla haftanın enerjisini tamamlıyoruz. Venüs 20 derece Aslan burcunda, Satürn 20 derece Kova burcunda. İşte yine bu tetiklenmeler benzer dereceleri tutuyor. Yine sabit grupların e, üzülerek söylüyorum ki zorlanacağı bir süreç. Burada Venüs Satürn karşıtlığı özellikle aynı zamanda Satürn Uranüs karesinde tetiklediği için ilişkilerde Güvenilir olmak, güven teması ve özgürlük teması, e, sadakat ve e, özgürleşme teması. Yani iki farklı tema arasında bir gergit hali var arkadaşlar. Yani birçok ciddi ilişki bu süreçte bazı sınavlardan geçebilir. Gerçekten o ilişkinin sorumluluğu, o ilişkinin yükümlülüğü, o ilişkiden kurtulmuş olduğunuz zaman elde edeceğiniz özgürlük hissi birbirleriyle çatışabilir. Aynı zamanda sevgiyi doya doya yaşayamamak, sevgiyi doya doya aktaramamak gibi bir handikapı da sürükleyebilir bizleri. Yani sorumluluklar, sıkıntılar, yükümlülükler özellikle evlilikler ve ortaklıklarda bu baskıyı çok daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Bununla beraber maddi konularda beklenmedik ve ekstrem çıkan durumların maddi anlamda da bizi bir kıtlık bilincine sokma ihtimali var. Yani ekonomik anlamda da zorlanacağımız için kaynaklarımızın yetersiz olabileceğini, bir sıkıntının içerisine düşmüş olabileceğimizi ki zaten yaşıyoruz bunları her birimiz. Özellikle dünyada yaşanıyor ve Türkiye'de daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu etkiyi daha yoğun bir şekilde aslında hissetmeye başlayacağız. Yani ne kadar yeterliyiz, elimizdeki kaynakları nasıl değerlendirebiliriz, sevgiyi nasıl ifade edebiliriz, bu sorumluluk duygusu, sevgi duygusunun üstüne çıktığı zaman, yük haline gelmeye başladığı zaman bununla nasıl baş edebiliriz, İşte bu gerçeklikler ile karşı karşıya kaldığımız bir hafta olacak aynı zamanda arkadaşlar. Evet haftanın genel yorumları bu şekildeydi. Umarım her birimiz güzel bir hafta geçiririz. Güzel farkındalıklara ulaşırız diye temenni ediyorum. Ben hemen 12 burcu ilişkin yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. Buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar bu hafta Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber özellikle yeni bir düzen inşa etmek, hayatınıza yeni rutinler katmak adına odağınız yoğunlaşacaktır. Belki iş hayatınızla alakalı değişimler, belki sağlığınızla alakalı gündemler ön plana çıkabilir bu haftadan itibaren. Aynı zamanda 26 Ağustos tarihinde Merkürün Terazi burcu geçişiyle beraber odağınız bu hafta biraz daha ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklığınız, ortaklıktan beklentileriniz çözülemeyen problemler, belki yeni anlaşmalar ve görüşmeler şeklinde yoğunlaşacak gibi gözükmekte. 27 Ağustos tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve yine sizin 6. evinizde. Burada artık yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyorsunuz sevgili koç burçları. Belki yeni bir işe giriyorsunuz, belki hayat rutinlerinizden memnun değilsiniz, alışkanlıklarınızı düzenlemek istiyorsunuz. Belki çalışma arkadaşlarınız veya çalışma koşullarınızla alakalı bir takım değişimlere gitmek istiyorsunuz. Bunlarla ilintili olarak artık plan ve program haftasına giriş yapıyor olacaksınız. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar bu hafta 23 Ağustos tarihinde Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber 5. ev konularınız hareketlenmeye başlıyor. Aşk hayatınız, eğlenceli aktiviteler varsa çocuklarınızla alakalı gündemler biraz daha hayatın tadını çıkarmak isteyeceğiniz biraz daha eğlenmek isteyeceğiniz bir hafta olacak açıkçası. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber özellikle iş hayatınız, çalışma koşullarınız, sağlığınız, sağlığınızla alakalı gündemler, hayatınıza yeni bir rutin oluşturmak, yeni bir düzen oluşturmak adına bir takım kararlar alabilirsiniz. Bunlarla alakalı teklifler, haberler, gündemler, anlaşmalar, görüşmeler yine süreçte söz konusu olabilir gibi gözükmekte. 27 Ağustos tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve yine sizin 5. evinizde. Burada birçok Boğa Burcu için belki yeni bir aşk gündemi söz konusu olabilir. Belki yeni bir çocuk gündemi söz konusu olabilir. Aynı zamanda bir fikir, yaratıcı bir proje veya... E sizi mutlu edecek, sizi heyecanlandıracak bir takım gelişmeler yine süreçte mümkün gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları bu hafta. 23 Ağustos tarihinde Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber odağınız biraz daha e, aileniz, yuvanız, konfor alanınız, belki ebeveynleriniz, belki eviniz, yuvanız ve yaşamış olduğunuz yerle e, ilişkilendirilecek gibi gözüküyor. Belki birçoğunuz için bir taşınma, bir tadilat, bir düzen, nizam işi söz konusu olabileceği gibi aile ile ilgili gündemlerle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz daha kendi özel alanınızda kalmayı tercih edeceksiniz. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber özellikle aşk hayatınızla alakalı ufak hareketlilikler söz konusu olabilir. Burada belki bir aşk teklifi, belki yaratıcı bir proje teklifi, belki sizi çok mutlu edecek ve heyecanlandıracak bir gelişme veya haber gündeminize dahil olabilir. 27 Ağustos tarihinde aynı zamanda Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay ve yine sizin 4. evinizde etkili olacak sevgili ikizler burçlarım. Bu yeni ay ile beraber birçoğunuz için artık konfor alanı, güvenli alanla alakalı bir farkındalık oluşacak. Belki bir taşınma, belki bir yer değişimi, belki aile ile alakalı önemli bir karar ve gündem bu yeni ile beraber hayatınıza dahil olacak gibi gözükmekte sevgili ikizler burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta 23 Ağustos tarihinde güneşin başak burcu geçişiyle beraber hayatınızda çok fazla kararın, çok fazla zihin çalıştırdığınız bir sürecin, belki görüşmelerin, anlaşmaların, kardeşlerin aktif olmaya başlayacağı bir süreç söz konusu olabilir. Burada biraz yakın çevrenizle ilgilenmeniz gerekebilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. 26 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Merkür terazi burcu geçişine başlayacak. Merkür'ün terazi burcu geçişiyle özellikle ev almak, satmak, yer değiştirmek, aileyle alakalı gündemleri çözüme kavuşturmak, Biraz daha geçmişi düşünmek, geçmişe odaklanmak gibi temalarda ön plana çıkacaktır. 27 Ağustos tarihinde aynı zamanda Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda meydana geliyor ve sizin 3. evinizde etkili olacak sevgili yengeç burçları. Bu çok önemli bir haber, çok önemli bir anlaşma, yeni bir başlangıç, yeni bir karar sürecini tetikleyebilir gibi gözüküyor. Yakın çevre ve kardeşlerle alakalı gündemlerde yine bu hafta itibariyle hayatınıza dahil olmaya başlayacaktır. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta 23 Ağustos tarihinde güneşin başak burcu geçişine şahitlik ediyoruz. Bu da daha çok odağınızı parasal konular, e, mali kaynaklarınız, e, para giriş çıkışı ile alakalı yapabilirsiniz. E, durumlara yönlendireceğinizi gösteriyor, kendi değer algınızı oluşturmak adına bir takım çabalar içerisine girebilirsiniz. 26 Ağustos tarihinde Merkür terazi burcu geçişine başlayacak ve Merkür'ün 3. yerine geçmesiyle beraber biraz daha beyin fırtınası yapmaya başlıyorsunuz. Önemli kararlar alıyorsunuz. Belki çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar içerisindesiniz. Aynı zamanda çevrenizle alakalı gündemlerle de ilgilenmek mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Keza yine bir araç alımı satımı veya kısa mesafeli seyahat gündemi de söz konusu olabilir. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda ve sizin ikinci ayınızda etkili olacak. Önemli bir işe girebilirsiniz. Bir ek gelir imkanı elde edebilirsiniz sevgili aslan burçları. Kaynaklarınız ve mali durumunuzla alakalı bir takım yenilikler ve gündemler aktif olmaya başlayacak gibi gözükmekte. Umarım keyifli ve güzel bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili başaklar bu hafta 23 Ağustos tarihi itibariyle güneş burcunuza giriş yapıyor olacak. Şimdiden bütün başak burçlarının doğum günlerini kutlamak istiyorum. Bu haftadan itibaren kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha rahat bir şekilde ortaya koyacağınız, özellikle girdiğiniz ortamlarda daha çok dikkat çekeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. 26 Ağustos tarihinde ise Merkür'ün terazi burcu geçişi aktif. Merkür'ün terazi burcu geçişi ile beraber biraz daha zihinsel anlamda mali kaynaklarınıza yönelim sağlayabilirsiniz. Kazançlarınızı artırmak noktasında, kazançlarınızı değerlendirmek noktasında, harcamalarınızı tespit etmek ve belirlemek noktasında bir takım zihinsel faaliyetler sergileyebilirsiniz. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay ve sizin haritanızında da birinci evinde etkili olacak. Burada özellikle şunu belirtebiliriz. Yeni başlangıçlar, yeni fikirler, yeni projeler, hayatınızdaki birçok konuyu etkileyebilecek önemli kararlar veya daha önceden almış olduğunuz kararların ilanı bu yeni ay ile beraber gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli, mutlu bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler bu hafta 23 Ağustos tarihinde Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde biraz daha inzival sürecine geçiş yapabilirsiniz. O dağınızı kendi iç dünyanıza, ruhsal dünyanıza fokuslayacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Daha ziyadesiyle geçmişi, geçmiş konuları, bilinçaltınızı, bilinç dışını veya hazırlanacağınız projeleri kendi içinizde tutarak kapalı bir alanda yaşamaya başlayacaksınız. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber belki ufak tefek planları, programları ifade etmeye başlayacağınız, belki kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, insanların da sizinle uzlaşıdan yana olacağı bir süreçte yine bu hafta itibariyle aktif olacaktır. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Başak Burcu'nun 3 derecesinde meydana gelecek olan bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızın 12. evinde etkili olacak. Burada özellikle geçmişten gelen bir günden bir haber, geçmişten gelen bir kişi veya sizin içsel anlamda almış olduğunuz önemli bir karar, belki önemli bir ilham veya mesaj hayatınıza dahil olabilir gibi gözüküyor sevgili teraziler. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler 23 Ağustos tarihinde güneşin başak burcu geçişi etkili olmaya başlayacak. Bunu 11. evde de deneyimleyeceksiniz. Özellikle sosyal çevreler, kalabalıklar, arkadaşlıklar, dostluklar, gelecek hedef ve planlarıyla alakalı odağınız değişiyor olacak. Sevgili akrep burçlarım. Bununla beraber 26 Ağustos tarihinde... Ee, Merkür'ün terazi burcu geçişi özellikle 12. ev konularına yönelim sağlayacağınızı gösteriyor. Bir takım gizli bilgilere ulaşabilirsiniz. Sakladığınız konular varsa bunlarla alakalı gündemler açığa çıkabilir. İçsel anlamda kendinize yöneldiğiniz, belki rüyalar yoluyla, sezgiler yoluyla mesajlar almaya başladığınız bir süreçte aktif olmaya başlayabilir bu hafta itibariyle. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 11 derece Pardon 3 derece başak burcunda yani 11. evinizde etkili olacak sevgili akrep burçlarım. Burada özellikle Büyük bir hedef, büyük bir plan, büyük bir amaç için yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. Kariyerinizde yükselmek, kariyer gelirlerinizi artırmak, belki yeni bir ünvan elde etmek, belki yeni bir hayal gerçekleştirmek, belki yeni bir sosyal çevreye girmek gibi gündemlerde söz konusu olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları 23 Ağustos tarihinde Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber 10. ev konularına odaklanmaya başlıyorsunuz. Güneş bir ay boyunca haritanızın tepe noktasında ilerleyeceği için kariyer her zamankinden daha önemli olacak. İnsanlar üzerinde bırakmış olduğunuz izlenim her zamankinden daha etkili olacaktır. Sevgili yay burçları burada bir meslek değişimi. Belki bir zam, terfi, hak edişi gibi konularda gündeme gelebilir. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişi ile beraber kariyer gelirlerinizle alakalı, hak edişlerinizle alakalı önemli gündemler aktif olabilir. Aynı zamanda yeni dostluklar, yeni sosyal çevreler veya arkadaşlarınızla alakalı konular gündeme gelebilir. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda ve sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak sevgili yaylar. Burada özellikle yeni bir işe girmek, geleceğinizle alakalı önemli bir yenilik yapmak. Bir adım atmak, belki medeni durumunuz, bununla beraber kariyeriniz, mesleğinizle alakalı önemli kararlar almak gibi gündemler aktif olacaktır gibi gözükmekte. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar 23 Ağustos tarihinde güneşin başak burcu geçişiyle beraber... Dokuzuncu ev konularına odaklanmaya başlıyorsunuz. Nedir bunlar? Seyahatler, eğitimler, inançlar, değer yargıları, varsa hukuksal gündemler veya yurt dışı ile alakalı meseleler odak noktanız haline gelmeye başlıyor. 26 Ağustos tarihinde ise Merkür'ün terazi burcu geçişi başlayacak. Bu geçişle beraber biraz daha kariyeriniz, iş hayatınız, üstlerinizle olan ilişkilerinize fokuslanmaya başlayacağınız bir süreç etkin. Özellikle iş arayan oğlak burçları için şanslı süreçler olabilir. Güzel teklifler alabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz çalışma koşullarını yakalayabilirsiniz. Yine evlilikle alakalı, imzalarla alakalı da çalışabilir bu transit. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda etkili olacak ve sizin 9. evinizde. Burada özellikle yeni bir fikir, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, belki yeni bir çevre, belki taşınmak, yurt dışı ile alakalı konular, belki hukuksal bir gündemle alakalı yeni bir durum ortaya çıkabilir. Biraz daha eğitimlerinize önem vereceğiniz, biraz daha maneviyatınız, önem vereceğiniz bir süreç aktif olmaya başlayacak sevgili Oğlak Burçları. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları 23 Ağustos tarihinde güneşin başak burcu geçişiyle beraber 8. ev konularında hareketlilik olmaya başlıyor. Biraz daha derinlemesine araştırma yapacağınız konular belki psikoloji biraz daha metafiziksel konulara yönelim göstereceğiniz eşinizin maddi durumuyla alakalı konular bununla beraber ortaklaşa gelir gider dengesi bütçe dengesi. Sigorta, prim, nafaka, alacak, hak ediş, vergi borçları gibi konular gündeminizde olacaktır. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber belki bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz, yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz, bir konuya ilgi duyabilir ve bu konuda araştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Veyahut farklı coğrafyalardan kişilerle tanışabilirsiniz, farklı yapılardan ve geçmişlerden gelen insanlardan. Sizin gelişiminize destek sağlayabilir. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda ve 8. evinizde etkili olacak. Burada özellikle krizli bir konuya yeni bir bakış açısı, yeni bir çözüm yolu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda eşinizin maddi durumu ortaklaşa gelir giderle alakalı yeni bir konu. Belki bir kredi çekebilirsiniz birçoğunuz. Belki bir ameliyat, bir operasyon gündemi söz konusu olabilir. Kendinizi şifalandırmak adına yeni kararlar alacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 22 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları 23 Ağustos tarihinde Güneşin Başak Burcu geçişiyle beraber odağınız ikili ilişkiler alanına kaymaya başlıyor. Özellikle partneri olanlar, evli olanlar, ortaklık girişimleri olanlar biraz daha partnere, ortağa, muhataba göre şekil almaya başlayacaklar veya yeni bir ortaklık, yeni bir evlilik. Aynı zamanda yeni bir düzen ve anlaşma, kontrat durumu söz konusu olabilir. 26 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişi, ortaklaşa parasal konular, krizli meseleleri çözmek adına bir takım fikirler, görüşmeler, konuşmalar gibi gündemleri getirebilir. Bazı araştırmalar olabilir. Derinlemesine, bağlantı kurmak adına ilgi alanlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin 7. evinizde ve Başak Burcu'nun 3 derecesine meydana gelecek. Bu da özellikle yeni bir ilişki, bir evlilik, bir kontrat, bir imza, bir anlaşma gibi durumları tetikliyor olacak. Burada birçoğunuz yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, evlenebilirsiniz, yeni bir ortaklık durumu söz konusu olabilir. Mevcut ilişkilerde yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, yeni çözüm yolları da yine süreç içerisinde mümkün gibi gözükmekte. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Başak burcunda meydana gelecek olan yeni aya dair çok daha kapsamlı bir video hazırlayıp ayrıca paylaşacağım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu süreçte neler yaşıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda beni instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Arkadaşlar danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresi veya opikusastoroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Yeni açmış olduğumuz telegram grubuna katılıp bir takım ayrıcalıklardan yararlanmak daha çok etkileşimde olmak isterseniz yine aşağıya sabitleyeceğim hem yorumlara hem açıklamalara sabitleyeceğim alandan linke tıklayarak grubumuza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Güzelliklerle gelsin inşallah. Başak yeni ayı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.